Herkese merhaba, ismim Sercan Güzey. Bu videoda sizlere sahnenizde modelinizi nasıl yönlendirebiliyorsunuz? Bununla alakalı kısa bir bilgi paylaşacağım. Şimdi Öncelikle e, yine Cloud Library'den indirmiş olduğumuz bir modeli... ...burada Models başlığı içerisinden Downloads'a çağırıyor olacağız. Burada bakın bir tane sahneniz var, e, daha doğrusu modelimiz var e, saat adı altında. Bakın saatimizi getirdik, OK dedik burada. Burada düzenlemeleri bakın dilerseniz mouse'unuzla rahatlıkla yapabilirsiniz. Mesela sol klikle bakın keyshot'ın default ayarları içerisinde sol klikle modelinizi döndürebiliyorsunuz. İleri geri yaparsanız tabii ki uzaklaşma yakınlaşma karşınıza geliyor. Veya orta kliyi basılı tutarsanız yukarı aşağı sağa sola pan işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı işte, bir bakın burada Camera adı altında bir alanımız var. Camera içerisinde Free Camera karşımıza geliyor. Ve burada Position and Orientation kısmı içerisinde bakın Distance'ı istediğiniz gibi buradan e, tutup sürükleyebilirsiniz. Veya azimuthla beraber modelinizi istediğiniz gibi döndürebilirsiniz. Modelimiz tabii ki burada şöyle bakalım. Sahne içerisinden baktığımızda modemiz inç olarak karşımıza geliyor. Buradaki inç bilgisinden dolayı da sizler kamera içerisinde burada distance bilgisini veya diğer bilgilerde aynı şekilde inç olarak görebilirsiniz. Burada tabi ki kullanabileceğiniz standart görünüşler de var. Mesela front, back, left, right, top, bottom gibi. Ve izometrik şeklinde standart görünüşler de yer alıyor. Buradaki tabii ki detaylı anlatımları ileriki videolarda mutlaka ki görebiliyor olacağız. Burada size... Bir tavsiye edebileceğim bir Geometri View adı altında alanımız geliyor. Bakın Geometri View'a tıkladığınız andan itibaren burada bir aslında bir panel geliyor. Bir kamerayı aslında sizin modelinize olan bakışını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bakın e, modelinizi hareket ettirmenizle beraber sizler gelip kameranızın da burada bir geometri görünüşü içerisinde karşınıza geldiğini görebiliyorsunuz. Görsellik açısından size fayda sağlayan bir Yapı. Ama burada Geometry View'u aktif edebilmek için Ribbon panelinde mutlaka ki sağ tık yaparak Geometry View'in aktif olduğunu görmeniz gerekiyor. Burada size tavsiye edebileceğim şöyle seçenekler de var bakın. İsterseniz burada Edit içerisinde Preferences'a gittiğinizde sizler gelip karşınıza gelen panel içerisinde Hotkeys'i seçebilirsiniz. Hotkeys ile beraber bakın burada kameranın döndürme ayarları karşımıza geliyor. Bakın Tumble, Pen, Dolay'ı burada seçenekler yer alıyor. KeyShot'ın default ayarları. veya yani burada aşağılara gidelim bakın standard views'dan şimdi deneyiz. Ctrl alt'tan 1'den e, Ctrl alt 7'ye kadar çeşitli görünüş seçenekleri yer alıyor. Bunları istediğiniz gibi tabii ki özelleştirebiliyorsunuz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama burada kamera kontrol ile KeyShot'ın default ayarlarını kullanabilirken dilerseniz ki biz e, burada Creo'yu kullanacağız. Creo'nun e, döndürme sahne içerisinde modelin yerleşim ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz camera control kısmını kriyo olarak seçerek Save change dedikten sonra bakın isterseniz kriyodaki ayar olan Shift orta kriyo basılı tutarak modelimizi sağ sola yukarı aşağı Pan işlemi gerçekleştirebilirsiniz Bakın birazcık uzaklaştıralım ekrana sağa klik yaptığınızda burada Central Fit modusu var tıkladığınız andan itibaren de modelimizi ekranımıza uygun bir zoomlama yapısında karşımıza getiriyor olacak bu videoyu da bu şekilde tanımlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.